Tolga, hafta sonu final sınavlarına çalışacak. Hafta sonunun 1 bölü 5'i süresince çalışmak istiyor ve çalışması gereken toplam 4 tane finali var. Her final için eşit miktarda çalışacağını düşünürsek, her final için hafta sonunun kaçta kaçını harcaması gerekir? Tolga'nın çalışmak için ayırdığı süre, hafta sonunun 1 bölü 5'i ve bu toplam süreyi 4 eşit bölüme bölerek, her final için ayrıca süreyi bulabiliriz. 1 bölü 5'i 4'e bölmemiz gerekiyor. Daha önce gördüğümüz gibi, bir sayıyı başka bir sayıya bölmek için, o sayıyı diğer sayının tersiyle çarpabiliriz. Peki, 4'ün tersi nedir? Hemen düşünelim ve hatırlayalım. Bu soruya cevap vermeden önce, 4'ün aslında 4 bölü 1'e eşit olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Öyleyse, 1 bölü 5'i 4 bölü 1'e bölmek için, 1 bölü 5'i 1 bölü ile çarpabiliriz. Öncelikle paylarımızı çarpalım. 1 kere 1, 1 eder. Şimdi sıra paydalarda. 5 kere 4 ise 20 eder. O halde Tolga, her bir finali için hafta sonunun 1 bölü 20'si kadar çalışacak. Gelin bu probleme bir de görsel olarak yaklaşalım. Bunu Tolga'nın hafta sonu olarak düşünün. Toplam süreyi, 5 eşit bölüme ayırdığımı görebilirsiniz. Problemde, Tolga'nın hafta sonunun 1 bölü 5'ini çalışmaya ayıracağı veriliyordu. Bu karaladığım bölüm, Tolga'nın çalışmak için ayıracağı süreyi gösteriyor. Tolga'nın bu bölümü, kendi içinde 4 eşit bölüme daha ayırması gerekiyor, çünkü çalışması gereken 4 tane finali var. Gelin şimdi bunu göstermeye çalışalım. Evet, bu şekilde. Evet. Peki, her final için ne kadar süre harcaması gerekiyor? Her bir finali bu şekilde gösterebiliriz. Sarıyla boyuyorum. Şimdi gelin, bu sarı kutucuğun toplamın kaçta kaçı olduğuna bakalım. Bu kutucuklardan toplam kaç tane var? Burada 5 sıra, burada da 4 sütun var. O halde, 5 kere 4, toplam 20 tane kutucuk var. Ve her final için harcayacağı süre olan bu sarı kutucuk, Toplamın 1 bölü 20'si, yani toplam 20 kutucuktan biri. Özet olarak, Tolga her bir final için hafta sonunun 1 bölü 20'sini harcayacak. Eğer bunu 4 finalin her biri için yaparsa, hafta sonunun 5'te birini, yani 1 bölü 5'ini harcamış olur. Fakat bizden istenen, her final için hafta sonunun kaçta kaçını harcaması gerektiğiydi. Ve sonucu 1 bölü 20 olarak bulmuş olduk.